Herkese merhaba, ben Tol Gözbek. Teknafest için Atatürk Havalimanı APRON'undayız. Arkamda da görüyorsunuz, F-4 uçağı yavaş yavaş fuarın açılmasına, organizasyonun başlamasına saatler kala yavaş yavaş APRON'da hava araçları yerlerini alıyorlar. Arkamdaki F-4'te özel boyamalı Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin 100. yılı özel bir kuyruk boyaması var. Bu boyama ile yer alacak F4 ve burada meraklılarına e, merhaba diyecek. Şimdi biz de Apron'la dolaşacağız. Neler gelmiş neler gitmiş çünkü bu buraya gelecek e, izleyiciler, ziyaretçiler için çok büyük önem arz ediyor. İşte görüyorsunuz fuarın en babalarından bir tanesi diyelim size. Efsane Türk Hava Kuvvetleri'nin uçağı. F4'e, Phantom, 2020 Terminator yavaş yavaş yerini alıyor. İsterseniz şöyle bir apronda dolaşalım. Neler var, neler yok birlikte bakalım. Ve tabii ki katılımcıların gediklerinden biri de Türk Hava Kuvvetlerine ait F16 uçağı 87-009 koduyla muhtemel bir Blok 30 olduğunu tahmin ediyorum. Ceylanlar filo amblemi var üzerinde. Ceylanlar 142 filoydu eski. Daha sonra Eskişehir'e 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Eskişehir'e yeni e, harekat noktaları Eskişehir e oldu merkezleri DB110 keşif podları taşıyorlar. RF4'lerin emekli olmasıyla birlikte Ceylan Filo keşif faaliyetlerine 113 adıyla devam ediyor. Taşmaya hemen devam ediyoruz ve Kara Havacılığa ait CH-47 Chinook helikopteri de yine bir önceki İstanbul'daki daha geçen yılki de Samsun'a yapılmıştı, 2022'de Şinuk'ta sergi alanındaki statik alanda yerini almış durumda. CH-47F Chinook helikopteri gerçekten Kara Havacılığın ağır nakliye helikopteri, taşıdığı yükle personel sayısıyla gerçekten çok fazla cüssesi gibi büyük işler yapıyor. CH-47, Şinuk da sizleri burada Teknofest'te Atatürk Havalimanı'nda bekliyor. Teknofest'te ilk defa sergilenen hava araçlarından biri de jandarmaya ait T-70. Malum jandarma Skorski, S-70 Black Hawk'ların Türkiye'deki ilk kullanıcısı. Şu an TUSAŞ'ta yeni Parti 0 imalatı yapılıyor ve T-70 adını almış durumda. Birçok sistem yerlileştirildi. özellikle ASELSAN'ın kokpiti bu helikopterde yer alıyor ve T-70'in de ilk kullanıcılarından biri jandarma oldu. Kara Havacılık, Orman Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi bu hava araçları ee, ve bu hava araçları da ilk defa T-70 olarak Teknofest'te sergileniyor. Jandarmanın jayrokopteri. Candarma yeni bir bakış açısı getirdi hava araçlarına. Normalde jayrokopterler sportif amaçlı geliştirilmiş. Diyebilirsiniz ki işte helikopterler var, uçaklar var. Niye jayrokopter? Jayrokopterin uçuş operasyon maliyetleri çok düşük. Ee, yavaş yavaş kolluk kuvvetleri de e, özellikle işte terör riskinin olmadığı yerlerde jayrokopterler kullanıyorlar. Bir ikincisi de iki pilot yan yana uçuyor. Bir kamera sistemiyle burundaki kameradan görüntüler alınacak ve aktarılıyor. Buradan e, karargaha yollanıyor bunlar. Amaç örneğin arama kurtarma operasyonlarında bölgeye yakın olmak. Tamam İHA'lar met, binlerce metreden uçuyorlar. Çeşitli görüntüler alıyorlar ama e, şöyle baktığımız zaman etrafa önemli olan buralardaki bilgilerin, görüntülerin karar verilme mercisinin olması. Pilotların bu açıdan çok çok önemli yere var. E, bu amaçlı da gyrokopterler kullanılacak. Bakalım yeni bir bakış açısı. Jandarma sunmuş oluyor. Burada da Otocayro'nun Cavalon 915 IS modeli tek nefeste sergileniyor. Ve tabii ki sahil güvenlik AB412 helikopteriyle ile katılmış durumda. Araba kurtarma görevleri için bu efsanevi UH1 serisinin çift motorlu çok daha geliştirilmiş modeli marinize edilmiş denizüstü uçuşlar için hemen görüyorsunuz burun altında Özel kamera sistemi, yanında ışık sistemi, radar ile birlikte her türlü hava şartında görev yapabilecek kapasiteye sahip sahil güvenliğimizde uzun yıllardır bu helikopterleri büyük bir başarıyla kullanıyor. E, skit olarak adlandırılan kızakların hemen üzerinde ise e, acil durumlarda suya iniş için özel şişme port sisteminde yer aldığını belirtmemde fayda var. Ve tabii ki ses 3ü hatırlayacaksınız. TB3'ü geçen haftalarda TCG Anadolu'nun üzerinde görmüştük. TB2'den oldukça büyük, bir 1 adlı test prototipi gelmiş durumda. Şöyle bir tuyumunu görmüş olalım. Yakından Baykar'ın yeni logosu motorunu görüyoruz. Üst tarafındaki bombelik. Sat anteni için altındaki flor kamera SSM-12345 Prova Konulmuş buz kırıcı sistem önde ssm 123 karşınızda İlk defa burada sergilenmişti bundan birkaç teknofest önce Gördüğünüz gibi Akıncı'da Burada altında Say çeşitli bir hey, batlarıyla hey, burada sergileniyor. Say ve tabii ki Kızıl Elma, Kızıl Elma arka arkaya uçuşlar gerçekleştirdi. En son uçarak son hey, e hey, inişini gerçekleştirdi. Kızıl Elma da burada boy gösteriyor. Yavaş yavaş fuarla ilgili hazırlıkları da Baykar ekibi tamamlıyor. Sahnenin hemen yanında Baykar'ın Akıncı, TB3 ve Kızıl Elmasının yanında da Tusaş'ın hürrijeti var say, hey, Ücret, yeah. gündemde şu an bu gördüğünüz mock-up. Üç, yaptığı hürrijet. Iki, iki, mock ee, i̇kinci mock-up. İkinci biraz daha gel, şu anki uçan haline yakın daha sivri burun konseptine sahip. Ee, buradan da hürjetle ilgili gelişmeler yavaş yavaş bakalım. Önümüzdeki günlerde bir tekrar uçuşunu göreceğiz gibi duruyor. Ustaş'ın diğer hava araçları, Gökbey'in mock-up'ı burada. Gökbey'in T-S 1400'ü ile geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yaptı. Tabii burada sergilenen mock-up. S&M'lerde Atakiki var. Atakiki ile ilgili gelişmeleri bekliyoruz açıkçası. Çalıştırdı 23 Nisan'da ilk uç için artık geri sayımda hemen yanında mühimmat yükleriyle birlikte Anka S yer alıyor. Onun arkasında çift motorlu Aksungur. Aksungur'un hemen de karşısında siyah boyalı Hürkuş. 2201 kuyruk numaralı Hürkuş. Tabii şöyle bir Anka'nın yanından geçelim mühimmatlarıyla ve Anka'nın tabii kanadının ucunda da şimşek ee, yüksek hızlı hedef drone'u bir seyir füzesi haline getiriliyor. Süper şimşek modeli. Hatırlayacaksınız bugün Anadolu Ajansı bazı fotoğraflar paylaştı. Çift hey. kuyruklu versiyonu dikkat çekiyor. Say Atak 2'yi de şöyle görelim. Şimdi tabii bunları uçmasını gördükten sonra mock-up olarak adlandırılan bu modeller beni açıkçası çok fazla kesmiyor ama ilerleyen Teknofest'lerde, fuarlarda muhtemel gerçek uçanları da göreceğiz. Çünkü haklı olarak ilk tasarım modeli çok çok farklı yerlere doğru geçiyor ve karşınızda Aksungur. Aksungur'un da burada özel mühimmat ve özel bir potta kanat altında taşınıyor. Şöyle bir yürkuşu da görelim yan tarafta kuşa doğru. Şöyle bir ilerleyelim. Ziya rengiyle 4, gerçekten 5. çok özel bir boyama olmuş. Çok keyifli bir boyama olmuş. Say, Şimdi hey. Bakıyoruz uçağın etrafına. Hey, bu muhtemel ee, Ses, bu 7, statik 4, olarak 5. sergilenecek. Kuyruk 2201 Atatürk'ün imzası Bayrak ve evet, TUSAŞ'ın geliştirdiği yürkuş. Biz de merakla ihracat ve teslimat haberlerini de bekliyoruz.